Değerli arkadaşlar ben astrolog Arif Aydın. Bugün Mart ayı koç burcu burç yorumlarına hoş geldiniz. Bugün sizlere koç burcu Mart ayında neler bekliyor? Bunlarla alakalı bilgiler vereceğim. Evet değerli arkadaşlar öncelikle koç burçlarına özel bir teşekkür ediyorum. Neden hocam? İlk yaptığımız Koç burcu videosunda gerçekten çok düşük bir rating olmuştu 2023 Koç burcu yorumları ile alakalı. Daha sonra videoyu TikTok'a yükledik ve TikTok'ta Koç burçları 100.000'in üzerine çıktı ve 100.000'den fazla Koç burcunun bu videoları izlediği için onlara gerçekten çok ama çok teşekkür ediyorum değerli Koçlar. Evet değerli arkadaşlar. Bugün Mart ayında Koç burçlarına bakalım neler bekliyor. Biraz size bunlardan bahsetmek istiyorum. Mart ayına arkadaşlar güneş 12. evinizdeyken başlangıç yapıyorsunuz. 3 Mart'a kadar Merkür de buraya balık burcuna geçiyor. Ve 12. burç gerçekten daha doğrusu 12. ev astrolojide çok özel bir konu. Çünkü 12. ev arkadaşlar daha çok sizin iradenizi kullanamadığınız alanları ifade ediyor bize. Bu dönemde kendinizi biraz geriye çekmek isteyebilirsiniz. Yine aynı şekilde Merkür'ün buraya geçmesiyle hakkınızda bazı dedikodular da çıkabilir. Bilinçaltınızdaki bazı sorular ya da gizli kalmış konular bu dönemde aydınlanması da söz konusu. Çünkü kafanızın içindeki bazı konuları evrenle arasındaki bir çeşit iletişim ve bağ olduğunu keşfedeceksiniz. Tabir yerindeyse düşüncelerinizde olan bazı şeyler bir anda karşınıza çıkabilme potansiyeline sahip olacak. Zihniniz ruhsal konulara, dua, inanç gibi alanlara yoğunlaşabilir. Her ne kadar bazen materyalist düşünsek de yani evet ayın sonu geliyor, faturalar ödenecek, para kazanmamız lazım. Evet bunları biliyoruz ama mutlaka bu hayatın da metafizik bir yapısı var değerli koçlar. Ve özellikle içinizde yükseleni, su grubu olan balık, yengeç, akrep olanlar bu konulara daha yatkındır. Yine bu videonun konusu yükselen koçları daha çok ilgilendiriyor. Yeni aldığınız kararları eyleme geçirmek yerine biraz daha bekletmenizde, ölçüp tartmanızda fayda var. Çünkü neden? Bir düşünüp, pardon bin düşünüp bir karar vermeniz sizin için faydalı olacaktır. Sonra da sonunu düşünen kahramanı olmasın şeklinde, olmaz şeklinde bir atakla yapmayın. Önce bir oturup düşünün. Sağlığınıza da ekstra dikkat etmeniz gereken bir dönem 21 Mart Güneş'in koç burcuna geçmesiyle kendinize çok daha iyi ifade edebileceğiniz bir zaman dilimine gelecek değerli koçlar. Venüs 17 Mart'ta sizin burcunuzda yani koç burcunda ilerliyor. Dikkatler üzerinizde olabilir. Dış, görüşü, dış görünüşünüzde değişiklikler yapabilirsiniz. Yeni bir imaj oluşabilir ya da saç modelinizde bir değişiklik yapabilirsiniz. İlişkiler ve evlilik alanında sizi hoşnut edecek durum ve gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz ki burada da sizin için oldukça güzel haberler var değerli koçlar. 2 Mart'ta Venüs-Jüpiter kavuşumu gerçekleşecek ki Venüs ve Jüpiter'in kavuşumu sizi tabir yerinde ise aşk konularında oldukça yukarıya noktalara taşıyabilir. 12 Mart'ta Çiron-Jüpiter kavuşumu mevcut. Yani genel olarak 2-12 Mart arası şifa enerjisinin de aktive olduğunu göreceksiniz değerli arkadaşlar. 7 Mart'ta Başak Burcu'nun 16 derecesinde bir dolunay gerçekleşiyor. Hayatınızla ilgili önemli kararlar alabileceğiniz bir zaman dilimi. Siz yine de dolunayı takip eden günlerde yeni aldığınız kararlarla ilgili başlangıçlara hemen girişmemeye dikkat edin. Özellikle ama özellikle Maddi konularda dikkatli hareket etmeniz gerekiyor sevgili koçlar. 7 Mart'ta arkadaşlar aynı zamanda toplumsal gezegenler yani kitlesel gezegenler ve karmanın lordu olan Satürn balık burcuna geçecek ki bu 7 Mart gerçekten birçok insan için dönüm noktası olacak. Çünkü bazı insanların frekansların değiştiği bir tarih diyebiliriz. zodyaktaki dönüşünü... Ee, Burada tamamlıyor ve yaklaşık 3 yıl kadar kalacak. Satürn'ün yükselen koçlar için sınav alanı ise 12. ev olacak. 12. evde Satürn olduğunda arkadaşlar karmalar oluşturabilirsiniz ve aynı zamanda ne kadar uğraşsanız da bazı şeyler için irade ortaya koyamadığınızı fark edebilirsiniz. Bu ev oldukça önemli bir ev olduğu için... Bu süreçte yükselen koçların özellikle doğum haritalarının iyi analiz edilmiş olması gerekiyor. Çünkü göreceksiniz ki bu dönemde hayatın metafizik kısımları ya da işte karma oluşturduğunuz alanlar ya da karma ile alakalı geçmişten getirdiğiniz bazı dönemler ya da bazı dönemlerden getirdiğiniz bazı özellikler karşınıza çıkacak. Ne olacak hocam? Sınava gireceksiniz. Ve sizin o karmaları temizlemeniz icap edecek. Ve bazılarınız gerçekten enerjisi düşecek. Bazılarınızın da ciddi anlamda depresif bazı durumlar söz konusu olabilecektir. Zira bu ev yani 12. Ev, biliyorsunuz öngörülemeyen kadersel dediğimiz bir alan aynı zamanda hastalıklar, kapalı ortamlar, kayıplar, üzüntülerle bağdaştırılır. Olumsuz açılara sahip değilseniz bilinçaltının yapılanması, hayallerin somut hale gelmesi, şifacılık gibi alanlar hayatınızın önemli bir parçası haline gelebilir. Gelin görün ki orada maalesef olumsuz açılar aldıysa da ciddi anlamda cebelleşeceksinizdir. Şimdi diyeceksiniz ki mücadele benim göbek adım işte öyle değil. Mücadele etmen için senin karşında seninle mücadele edecek birisi olması lazım. Neyle mücadele edeceksin? Hayaletlerle mi mücadele edeceksin? İçi boş havayla mı mücadele edeceksin? Yumruğunu sallayacaksın ama boşa gidecek. Bu dediklerimi biraz daha yaşarken göreceksiniz. Bu Satürn balığa geçtiğinde ve 12. evimize geldiğinde 7 Mart'tan sonraki 3 yıllık dönemde. Yükselen koçlar için Satürn'ün ev geçişlerini daha detaylı anlattığımız Satürn 12. evde videomuzu bu linkin yani bu videonun altındaki linke koyacağız. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Genel olarak güçlü ve önemli geçişlerin olduğu bu ayda 7, 14, ve 15, 16 ve 21 Mart tarihlerinin dikkat çekici sert açılar olduğunu bugünlerde daha dikkatli ve farkındalık olması gerektiğini söyleyebiliriz. Tarihleri tekrar söylüyorum. 7 Mart, 14 Mart, 15 Mart, 16 Mart ve 21 Mart. Yükselen koçlar duydunuz değil mi? Evet. 17 Mart'ta Venüs Boğa burcuna geçiyor. Venüs Boğa burcunda aslında güzel bir pozisyondadır. Ancak Plüton'la bir karesi var. Burada da ilişkilere ve mümkünse gizli ilişkilere çok çok çok dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle 14-21 Mart tarihlerinde parasal ve toplumsal konuları birlikte ilgilendiren durumlara daha da bir dikkat edilmesi gereken konu ortaya çıkıyor. Çünkü burada arkadaşlar manipüle edici ilişkiler ve Parayla ilgili manipülasyonlar ön plana çıkabilir. Şiddet olayları gibi durumlarla karşı karşıya kalınabilir. Kıskançlık krizleri ve kıskançlık krizleri sonraları ciddi anlamda başınızı belaya sokma potansiyelleriniz oluşabilir. Bunlara dikkat edin. Kıskanmak ve kıskanılmak, düşünmeden hareket etmek bu konular sizin için çok hayırlı bir durum oluşturmuyor sevgili yükselen koçlar. 25 Mart'a kadar ise Mars hem Neptün hem de Güneş'e kare yaparak ilerliyor. Sözlü veya yazılı iletişimlerde dik başlı isyankar tavırlar sergilemek, birlik ve beraberliği bozacak, kaosa sürükleyecek, karışıklık ve kargaşa ortamı doğuracak, her türlü konu veya olay işleri daha da zorlaştırabilir. O yüzden ne yapacağız? Sakin olacağız. Sakin. Önce bir sakin olacağız sonra hareket edeceğiz. Bu yüzden de birlik, beraberlik ve dayanışmanın bu süreçte en çok ihtiyacımız olan durum olduğunu bilin değerli koçlar. Ayrıştırıcı ve bölücü hareketlerin felakete hatta kayıplara davetiye çıkaracağı unutulmamalıdır. 21 Mart'ta arkadaşlar burcunuzun sıfır derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Koç noktası dediğimiz bu konum pek çok şeyin sıfırdan Yeniden başlayacağının yeni başlangıçların habercisi olduğunu ve bu böyle bir nitelikte önemli bir yeni ay olduğunu söyleyebiliriz. E, buradaki koş noktası gerçekten ciddi bir e, başlangıcın habercisi. Plüton ise Kova burcuna geçişini bu ay yapıyor. En son Fransız İhtilali döneminde olan bu geçiş pek çok tabuyu yıkmıştı. Şimdi ise yeni bir Plüto döngüsü başlıyor. İleriki zamanlarda Bunlarla ilgili daha fazla bilgiler aktarıyor olacağız. 23 Mart İstanbul saatiyle 15.13 itibariyle Pluto Kova'ya geçiyor arkadaşlar. Yükselen Koç Burcu için de bu geçiş 2043 yılına kadar 11. ev alanına geçiyor. Ve 11. ev alanınıza girdiğinde sizin toplumla olan ilişkilerinizde bir dönüştürme ya da bazılarınız için bir çürümeye neden olabilecek itibarınızın zedeleneceği bir Durum oluşma ihtimali var. İdeallerinizin, hedeflerinizin bu 20 yıl boyunca tamamen değişmesi de söz konusu. Hayata bakış açınız tamamen bir değişime uğrayabilir. Tabii bu bir süreç bir anda olmayacak. Sindire sindire gidecek. Çünkü 20 yıl ve kitlesel bir e, hareket olduğu için Dünya genelinde de öfke ve şiddetle ilgili artık bu konuların hiçbir şeyi çözmediği, delikli demirin çıktığı, mertliğin bittiği, efeliğin, kaba bir şeyleri hiçbir şekilde çözmeyip daha da kronik sorunlaştırdığı, ego yapmanın kronikleştirdiği problemlerin ortaya çıktığı bir anlayış gelecek ve önümüzdeki 20 sene insanlar artık bu işlerin boş kabadayılıktan ibaret olduğunu zaman içerisinde anlayacaklar. Malum artık teknoloji çağı açıldı ve teknolojide ne oluyor arkadaşlar? Savaşları bile kimin teknolojisi yüksekse o kazanıyor. Artık kılıç devri kapandı ve dolayısıyla uçaklar var, dronlar var, var da var yani ışın silahları var ve her şeyden önemlisi de ne var? Yapay zekalar. Kimin ne yaptığını, ne çevirdiğini, ne planladığını artık göz, gözlerden sizin kameranı, kameralar yani kullandığınız telefonların kameraları gözlerinizden, yüzlerinizden direkt olarak bunları çıkartıyor. Bu geçişten olumlu açılacağınız için topluma yönelik olarak yapacağınız her türlü faydalı çalışma büyük bir güç elde edecek ve bununla ilgili de destekler alacaksınızdır. Evet değerli koçlar, kanalıma abone olduğunuz için ve videomu beğen yaptığınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Astroarif.com web sitemizi ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Aynı zamanda... Danışmanlık almak isterseniz 0543 2090 444 nolu telefonumuzdan danışmanlık alabilirsiniz. Abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Aklınıza gelen konular olursa sormak ya da danışmak ya da bu video ile alakalı aklınıza gelen konular olursa bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizler için çok güzel, çok muazzam bir Mart ayı olur. Birçok olayların yaşanabilme potansiyeli olan İnsanların merhamet duygularının açığa çıkacağı bir Mart ayı bizi bekliyor. İnşallah herkesin çok güzel olur. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere değerli arkadaşlar.